Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalar açılmadan önce tüfe, yani enflasyon endeksi gelecek. Beklenti %6. Bir önceki ay %6.4 gelmişti. %6 ile 6.4 arasında borsalarda pek sorun yaşanmaz. Yukarısına çıkarsa dert var, aşağısına giderse büyük ralli var. E madem yarın borsalar açılmadan önce enflasyon verisi açıklanacak, bu gece özellikle Amerikan hisse senetlerinde pozisyon olanların kararlar vermeleri gerekiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bütün bu enflasyon işinin ciddi yalan olduğunu düşünüyorum. Hem hedeflemesi bana çok saçma geliyor. Sebepleri anlatacağım. %2 enflasyon hedefi nereden çıkmış? Bunun bir arkasında bilimsel araştırma var mı? Ekonomik bir model var mı? Bunlara bir bakacağız. Hem de bir yandan Amerika Birleşik açıklanan enflasyon verisi de galiba doğru değil. Bu bir ara olduğundan daha düşük açıklanıyordu. Şu sıralar ise olduğundan daha yüksek açıklanıyor diye düşünüyorum. Evet böyle biraz içinde komple teorileri de içeren ama sonunda tahminlerimi de aktaracağım bir video ile beraberiz. ABD enflasyonu ne olacak? Hazırsanız başlıyoruz. Önce Amerika Merkez Bankası'nın bütün dünyayı uğruna birbirine kattığı şu %2 enflasyon hedefinden bir bahsedelim. Aslında bu hedef sadece Amerika'da yok. Kanada, Avustralya, Japonya ve İsrail gibi pek çok gelişmiş ekonomide %2'nin peşinde. E o halde bunun arkasında ciddi bir araştırma, ekonomik modeller, üniversite raporları falan var sanıyorsunuz değil mi? Yok. Bu %2 tamamen uydurulmuş bir rakam. Üstelik bunun uydurulduğu yer Amerika Birleşik Devletleri de değil. Hatta bunun uydurulduğu yer öyle büyük bir ekonomi bile değil. Bu fikir Yeni Zelanda'dan çıkma. 1980'lerde Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın başkanı Arthur Grimes oluyor. Arthur Grimes Victoria Üniversitesi'nden mezun bir ekonomist. Biz bağımsız o hale kendimize bir enflasyon hedefi mi koysak? Vallahi soru bu. Kimsenin onlardan bir enflasyon hedefi falan beklediği yok. O diyor ki madem böyle bağımsızlığımız var bir hedef koyalım kendimize ki başarılı mıyız, değil miyiz anlayalım. Sonra aralarında bir beyin fırtınası yapıyorlar ve 1989 yılında enflasyon hedeflemesi modeline geçiyorlar. Daha hala %2 ortada yok. Ondan önce dünyadaki merkez bankalarının enflasyon hedefleme modelleri de yok. Evet hepsi enflasyon düşürmeye çalışıyor ama somut bir rakam ortaya koymuyorlar. Daha sonra bu enflasyon hedefini %2 olarak belirliyorlar. Yine aralarında yaptıkları bir beyin fırtınası sonucunda. Bu dünyada seviliyor ve yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Kanada 1991'de, İngiltere 1992'de, İsveç ve Finlandiya 1993'te %2 kendilerine enflasyon hedefi olarak belirliyorlar. Şimdi sıkı durun. Amerika Birleşik Devletleri'nde %2'lik enflasyon hedefine zaman konuyor. 2012 yılında. E tabi bu bayağı tartışmalara da yol açıyor. 2017 yılında bir grup ekonomist Amerika'nın Merkez Bankası Başkanı'na bir yazı yazıyorlar. Diyorlar ki %2'nin %3 veya 4'ten daha iyi olduğuna dair hiçbir bir kanıt yok. Neden bunda ısrarcısınız? Bu bir magic number. Yani büyülü bir sayımı. Fakat nedense o günden beri bu %2 enflasyon hedef olarak kalmış durumda. Şimdi bu tabi çok önemli. Çünkü Amerika'da en son enflasyon %6.4'tü. %6.4 ile %2 arasında çok büyük bir fark var. Bundan dolayı paniklere kapılıyor, faizler konuşuluyor vesaire. O eğer bu %4 olsaydı hedef bu kadar da büyük bir fark olmayacaktı. Kaldı ki eğer Bugün doğru enflasyon ölçümleri yapılsa belki Amerika'nın enflasyonu zaten %6.4, %4'ler civarına çok daha inmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonu kim ölçüyor? Bizim TÜİK'e benzeyen bir kamu kuruluşu ve onun ölçüm teknikleri hep tartışmaya açılıyor. Geçen sene enflasyonu %9.1 olarak açıkladıklarında piyasa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söylüyordu. Bu yıl enflasyonu %6.4 olarak açıkladıklarında ise pek çok insan enflasyonun aslında çok daha aşağılarda olduğunu söylüyor. Yani aynı Türkiye'de olduğu gibi bir türlü uzlaşılamıyor bu konuda. Ve yine bizde TÜİK'e alternatif olarak çıkan ve başı bir türlü beladan kurtulmayan ENAK gibi Amerika'da da bazı kuruluşlar enflasyonu bağımsız olarak ölçmeye çalışıyorlar. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Trueflation yani True Inflation gerçek enflasyon. Trueflation hesapladığı enflasyon rakamları hep Amerikan devletinden farklı oluyor. Ama yukarıya veya aşağıya doğru farklı bizim ENAK'la TÜİK'teki ilişki biraz daha farklı biliyorsunuz. Baktığımızda mesela şu anda diyorlar ki enflasyon %4.61. Oysa Amerikan devleti en son %6.4 dört açıklamıştı. Ve burada enteresan bir veri var. Enflasyon düne göre binde bir kadar daha düşük. Yani günlük ölçüm yapıyorlar. Bambaşka bir meteorolojileri var. Website'lerine giderseniz truflation.com'a read metodoloji. Şuraya tıkladığınız zaman metodolojiyi görüyorsunuz. Binlerce noktadan günlük veri topluyorlar ve o yüzden iddiaları kendilerindeki enflasyon verisinin daha doğru olduğu. Burada tabii enteresan nokta. Amerikan devleti %9.1 olarak hesaplamıştı zirvedeki enflasyonu. O dönemde truflation %12.09 diyordu. Bu Bugün Amerikan devleti %6.4 diyor, Trueflation ise %4.61'lerden bahsediyor. Tamamen farklı rakamlar. Hangisi doğru bilmiyorum, benim uzmanlık alanım değil. Fakat piyasadan yükselen bazı seslere baktığımızda Trueflation'ın rakamlarında belli bir doğruluk payı olduğu kesin. Enflasyon rakamlarına ilk itiraz Elon Musk'tan geliyor. Elon Musk 2022 yılında şöyle demişti, gerçek enflasyon açıklananın çok üstünde. Yani o dönemde Trueflation ile aynı kafadaydı. Bu yıl ise Elon Musk enflasyonun büyük oranda geride kaldığını söyledi. Ölüyor. Yani tam anlamıyla truflation gibi konuşuyor ve Merkez Bankası'nın açıkladığı raporlardan ayrışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Elon Musk ekonomisi mi canım? O nereden bilecek? E adam dünyanın işini yönetiyor. Bence rakamlara biraz hakimdir. Ama eğer illa bir akademisyen istiyorsanız Wharton School'dan, en önemli Amerikan iş okullarından bir tanesi Jeremy Siegel'a bir kulak verin. O da diyor ki enflasyonun %90'ı geride kalmış durumda. Şu andaki enflasyon rakamları gerçek değil. Burada verilerde hata var. Şimdi yanlış anlamayın. Burada Amerikan devletinin kasti olarak yanlış bir raporlama yaptığını düşünmüyorum. Ama verilerde hata olabilir. Çünkü enflasyon hesaplama belli metodolojiler çerçevesinde yapılıyor. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın metodolojisinin doğru olduğuna dair bir kanıt yok. Artı Merkez Bankası'nı hala niye ciddiye alıyorsunuz onu da bilmiyorum. Daha geçen hafta, pazartesi, salı günü kongreye hesap verirken Jeremy Powell ne demişti? Amerikan ekonomisi taş gibi bankacılık sistemimizde hiçbir sorun yok. İstediğimiz kadar faizi yükseltebiliriz. Bu pazar akşamı ne oldu? Bankacılık sisteminin çöktüğü anlaşıldı. Para yardımları başladı. Fed para basmaya geçti tekrar. Daha evvel demişti? Enflasyon geçici sonra dedi enflasyon kılcı. Şimdi ne diyor? Enflasyon sandığımızdan güçlü. Belki de iki gün sonra diyecek ki biz bunda da yanılmışız aslında. Enflasyon epey de düşüyormuş. Biz yanlış verilere bakıyormuşuz. Biliyorum anlattıklarımız size şaka gibi geliyor. Amerika kadar ciddi bir devlet nasıl bu durumda olabilir diye. Vallahi kusura bakmayın bürokrat her yerde. Bürokrat, siyasetçi her yerde, siyasetçi ve her yerde aynı tuhaf şeyler dönüyor. Ama Allah'tan Amerika'da özgür sesler biraz daha yükselebildiği için başka verilere de ulaşabiliyoruz. Eğer trueflation haklıysa biraz gecikmeyle de olsa Amerikan devletinin açıkladığı enflasyon rakamları eninde sonunda buraya yaklaşacaktır. Şimdi gelelim benim enflasyon tahminime. Maalesef dün açıkladığım Silicon Valley Bank'in kurtulması tahmini kadar keskin bir tahmin yapman burada çok zor. Yani istediğiniz kadar tahmin yürütün bir devlet kurumu bir veri açıklıyor ve o veri tartışmalı. Bu nedenle yanılga payımız burada çok daha yüksek. Ama benim tahminim %6.4'ü aşmayacağız. Yani bir önceki dönemden daha yüksek bir enflasyonumuz olmayacak. %6 hedefinin yakınlarında bir yerlere düşüyor olacağız. Belki de biraz daha bile altına doğru gidebiliriz. Bunun rasyonelini daha evvel açıklamıştım. Enflasyonun temel 3 kalemi var. Bunlardan bir tanesi enerji. Enerji maliyetlerinde çok ciddi gerileme var geçen yıla göre. Kiralar var. İkinci ana kalem. Kiralarda da gerileme var ama yansımayabilir. Biraz gecikmenin yansıyor kiralar. Gıda fiyatlarında düşme var ama çok hızlı değil. Ama onun ötesine baktığımızda enflasyonun asıl tetikçisi olan iş gücü pazarı. Fethep bunu söyledi bize. İş gücü pazarında kırılma olması gerekiyor dedi. Ve ilk kırılma geldi. Son açıklanan işsizlik raporunda işsizlik ilk defa %3.4'den %3.6'ya doğru gitti. Yani hafif bir kırılma var daha da önemlisi esas enflasyon konusu bizi korkutan maaş artışlarında enflasyonun gerisinde olduğuna dair veriler aktı. Böyle baktığımızda ben bir sebep göremiyorum. Yani arada şöyle şey olabiliyor. Mesela geçen sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde tabuk itlafları yapıldığı için yumurta azdı. Yumurtadan kaynaklanan acayip yüksek gıda enflasyonu geldi. Bu tip sapmalar olabilir veya otomobil pazarında bir kıtlık oluyor. Ondan dolayı fiyatlar yükselir. Yani bilmek çok zor ve dediğim gibi hesaplamada da hata var. Ama bu ay enflasyon biraz kötü bile gelse yönün aşağıya doğru gittiğine inancım benim %100. Ama tekrar söylüyorum buradaki yıllık payım daha fazla olabilir. Neden? Çünkü veri doğru mu? Ondan emin değiliz. Ayrıca ben Amerika'da yaşamıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Günlük olarak Amerika'daki fiyatları izlemiyorum. Gelen raporlara, verilere bakıyorum. Buradaki yıllık payı yüksek. Ama trend bence aşağı doğru ve hatta bu trend muhtemelen de sertleşecek. Neden? Çünkü çok yüksek enflasyonun olduğu ayları yavaş yavaş geçiyoruz bir yıl öncesinde. Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarını kısıtlamalar. E göreceli olarak hep aşağı doğru gidiyoruz. E Türkiye'de de enflasyon geriye doğru gidiyor. Şimdi bazı insan inanmıyorlar ama gidiyor. Neden? Çünkü karşılaştırdığımız yer çok yüksekti. Bir yıl öncesi ona göre daha düşük bir yerdeyiz. Ben bu olumlu bir enflasyon bekliyorum ama tekrar söylüyorum bu iddiamda o kadar keskin değilim. Sizin de soru ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer anlattıklarım hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Eğer henüz abone olmamışsanız kanala abone olun. Çok hızlandı bu aralar abonelik. Bir anda 40 binlere geçtim. Çok teşekkür ediyorum. Teveccühünüz için önümüzdeki günlerde de bu teveccüye layık olmaya çalışacağım. Sevgiyle kalın. hoşça kalın, Önleminizi alın. Yarın enflasyon geliyor